Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar Haziran 2022 gündemine hoş geldiniz sevgili Başaklar. Mayıs ve Nisan ayları tutulmalar döngüsünün başlamasıyla beraber bizleri farklı bir noktaya doğru evrikti. Bu noktada özellikle kadersel bir takım deneyimler yaşamış olduğumuz gibi enerji alanımızın auramızın da değişmeye başladığını hissetmiş olabiliriz. Haziran ayı bu aylara nazaran nispeten daha sakin, daha iyicil etkilerle donatılmış bir ay olacak. Şimdi bu ayın detaylarını paylaşacağım sizlere. E, aktaracağım sizlere daha doğrusu. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da Yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram opikusasölece hesabından da ufak ufak paylaşımlar yapıyorum sizler için. Evet haziran ayı gündemine şöyle bir göz atalım. 3 haziran tarihinde merkür 26 derece boğa burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Merkür retro hareketinin artık haziran ayı itibariyle tamamlandığını görüyoruz. Bu etkileşim özellikle tabii ki baktığımız zaman sizin haritanızın 9. evinde başlayacak ve akabinde 10. evinize doğru ilerleyecek. 9. ev konuları nedir? Yeni fikirler, yeni bakış açıları, medya, eğitimler, dini konular, maneviyat, ruhsal gerçekliklerle alakalı alanlar. Bu alanda biraz süreçte Nisan ve Mayıs aylarında kafa karışıklığı yaşanmış olabilirsiniz. Ben ne istiyorum? Beni hayatta motive eden konu nedir, hangi amaçla hareket etmediğim gibi soruların cevabını aramış ve çok net cevaplar bulamamış olabilirsiniz. Şimdi ise artık bu alanda ne istediğinizi bildiğiniz ve buna doğru hareket ettiğiniz tekrar şöyle bir Nisan-Mayıs aylarını gözden geçirdiğiniz bir süreç başlayacak Haziran ayı itibariyle. 5 Haziran tarihinde Satürn retro hareketine başlıyor. Satürn 25 derece kova burcunda retro hareketine başlayacak. Tabii satürn retrosu önümüzdeki birkaç ayı etkileyen bir retro hareket ve satürn karmanın gezegenidir. Retrolar da karmik durumları gösterir bizlere. 25 derece kova burcunda başlayan bu retro hareket sizin hayatınızda özellikle 6. ev konularında. Yani rutin oluşturmak, iş hayatınız, çalıştığınız ekip arkadaşlarınız, hayatınızda bir düzen, bir nizam oluşturmak adına gerekli çabayı gösterdiniz mi, gerekli özveriyi verdiniz mi, bunlarla alakalı bir takım sınavlar verecektir size. Yani iş hayatınıza dair safsak davrandığınız bazı konular varsa bunlarla alakalı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz ve ikinci bir şanslı esasında yeniden gözden geçirmek, yeniden çaba göstermek adına bir fırsat da sunacaktır sizlere. Bu bağlamda baktığımız zaman e, sağlıkla alakalı ihmal ettiğiniz bir konu varsa ortaya çıkabilir. İş hayatınızla alakalı ihmal edilen süreçler ortaya çıkabilir. Hayatınızda bir rutin, bir düzen oluşturmak adına yeniden bir gözden geçirme ve revize etme sürecine e, giriş yapıyor olacaksınız esasında. 12 Haziran tarihine geldiğimizde önemli bir kavuşum var. E, Venüs, Uranüs 16 derece boğa burcunda kavuşacak sizin haritanızın 9. evinde. Dokuzuncu vurgusu yoğun bir ay. Ee, özellikle burada e, çok sürpriz bir seyahat. ...çok sürpriz bir tanışma, çok ilginç bir aşk hikayesi, çok farklı kültürlerden, farklı bakış açılarından gelen bir aşk hikayesi olabileceği gibi... ...farklı kanallardan gelebilecek maddi gelir imkanlarını da tetikleyebilir. Örneğin sosyal medya üzerinden, örneğin bilişim üzerinden, farklı yollarla, farklı tekniklerle kazanç elde etmek... ...veya farklı tarzda bir ilişkiye merhaba demek için ani gelişen durumları gösteriyor esasında bu etkileşim. 13 Haziran tarihinde Merkür, Boğa Burcu'ndaki transitini tamamlayıp tekrar İkizler Burcu'na geçiyor. E zaten Retro Hareketi'ne de İkizler Burcu'ndayken başlamıştı. Merkür'ün İkizler burcu geçişi e, sizin kariyeriniz ve geleceğinize dair. Artık yeni adımlar atmanızın gerekli olduğunu hissettirecek değişimler yaşatacak size. Bazı kararlar alabilirsiniz, bazı anlaşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. E, süreçte özellikle... E, Yeni tanışmalar, otorite konumundaki kimselerle yapılan görüşmeler e, Haziran ayı boyunca etkili olabilir gibi de gözüküyor. 14 Haziran tarihine geldiğimizde Yay Burcu'nun 23 derecesinde bir dolunay yaşanacak. E, bu dolunay haritanızın 4. evinde etkili olacak. Özellikle 4. ev ve 10. ev aksının tetiklenmesi e, hayatınızda kritik bir sürecin eşiğinde olduğunuzu göstermekte. Burada e, de, balık burcundaki Neptün'ün de bu dolunaya bir kare görünüm yaptığını görüyoruz. Özellikle ikili ilişkiler, evlilikle alakalı konular, evliliğin gidişatı, e, önünüzde sizi bekleyen süreçlerle elintil olarak bir kapanış, bir tamamlanma evresinde olduğunuzu söyleyebilirim. Tabii bazı ilişkiler bu dönemde bitişe doğru ilerleyebileceği gibi ilişkide yeni bir noktaya taşınmak, yeni kararlar almak, ilişkiyi kontrol altına almak önemli olacaktır. Partnerin tutarsız ve manipülatif tavırları, belirsiz tavırları sizi biraz aşağı çekebilir. Çünkü... Orada ikili ilişkiler alanında bir belirsizlik durumu hakim gibi. E, bu süreçte tabii ki hayatınızla alakalı kritik e, kararlar evresinde olabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları. 15 Haziran tarihinde Mars-Şiron kavuşumu yaşanacak. 15 derece Koç Burcunda yaşanacak bu kavuşum. Şiron uzun zamandır Koç burcunda bulunuyor. Sizin haritanızın 8. evinde özellikle parasal konular, borçlar, ödemeler ve bütçe dengesi ile alakalı sizi ciddi anlamda sarsmış ve zorlamış olabilir. Şimdi Mars'ın buraya gelmesiyle beraber demek ki bu alanda artık yeni bir atılım içinde bulunmak bir cesaret göstermek eğer e, sağlıkla alakalı bir sorununuz varsa ameliyat ve operasyonlar gibi bunlarla alakalı adımlar atmak, bütçeniz ve mali durumunuzla alakalı problemler varsa bu alanda cesaret göstermek adına e, etkili olacaktır. Dolayısıyla e, Haziran ortasına sistem aslında harekete geçenleri destekliyor olacak. 16 ila 19 Haziran arasında e, biraz e, sert etkileşimler var. Özellikle Güneş ve Neptün, Venüs ve Satürn karesi ile beraber e, biraz zorlanacağız. Gelişim isteyecek sistem bizden ve değişken şartlara adaptasyonumuz zor sorgulanacak. Burada e, baktığımız zaman özellikle fikirleriniz, hayata karşı bakış açınız, ilişkilere karşı bakış açınızın güncelleneceğini görüyoruz sevgili Başak Burçları. Evet. Hayat anlayışınız değiştikçe ortağınız veya partnerinizle olan paylaşımlarınızı e, yeniden değerlendiriyorsunuz, yeniden gözden geçiriyorsunuz. E, karşınızdaki kişinin değişmeyip sizin değişmeye başlamanız belki zaman zaman ilişkilerinizi sorgulamanıza da e, sebep olacak olabilir. Evet ancak 19-21 Haziran arasında güzel ve destekleyici görünümler var. 19 Haziran'da Venüs, Neptün arasındaki etkileşim, 20 Haziran'da Merkür, Jüpiter arasındaki etkileşim ve son olarak 21 Haziran tarihinde ise Venüs ve Plüto arasında güzel bir etkileşim var. <gülüyor> Burada en destekleyici görünüm 21 Haziran'daki Venüs-Plüto etkileşimi. Venüs 27 derece boğa burcunda ve Plüto da 27 derece oğlak burcunda bulunacak. Burada baktığımız zaman özellikle 9. ev ve aynı zamanda 5. evin aktive olduğunu görüyoruz. Yalnız olan başak burçlar için sürpriz bir aşk durumu söz konusu olabilir. Hiç beklenmedik e, hayatınıza e, birden giren ve hayatınızı dönüştüren güçlü bir aşk, güçlü bir proje, e, farklı bir bakış açısı, farklı bir yapının içerisine kendinizi bulmak gibi e, şanslı etkileşimler var mutlaka değerlendirilmesi gereken. 21 Haziran tarihinde Güneş artık İkizler Burcu seyahatini sonlandırıp Yengeç Burcu geçişine başlıyor. Bu önümüzdeki bir ay boyunca e, gündeminizin daha ziyade... 11. ev konularına yöneleceğini gösteriyor. Nedir 11. ev? Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, hayalleriniz, idealleriniz, kariyer gelirlerinizle alakalı konular 11. ev ile ilişkilidir. Daha çok odağınız bu alana yönelecektir. 23 Haziran tarihinde Venüs'ün İkizler Burcu transiti başlayacak. Ee, Venüs İkizler Burcu'ndayken biraz çıpsı evde olabiliyoruz. Siz bu etkiyi olunca evde yaşayacaksınız kariyer alanınızda. Ee, kariyerinizle alakalı bir takım şanslar karşınıza çıkabilir veya e, yeni fikirleriniz olabilir ama e, maymun iştahlı olmamaya çalışın bu alanda özellikle. Karşınıza çıkan fırsatları da lütfen değerlendirin derim. Birden fazla konuyla aynı anda ilgilenmek gibi gündemler de Söz konusu olabilir gibi gözükmekte. 28 Haziran tarihine geldiğimizde Neptün retrosu başlıyor. 25 derece balık burcunda başlayacak. Bu retro hareket tabii ki e, Neptün retrosu aylar sürecek bir retro hareket. Hemen Haziran ayında etkisini hissetmeyeceğiz. E, bu etkileşimi siz 7. evinizde yaşıyorsunuz. İkili ilişkiler, ortaklıklar. Ortaklı paylaşımlar alanlarında bir takım sorgulamalar içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Burada özellikle ilişkinizde kendinizi kandırdığınız alanlar, ilizyonlar, yanılsamalar ön plana çıkacaktır. Bunlarla alakalı gözlemde kalmanız ve realist yaklaşmanız yerinde olacak gibi gözüküyor. Ayın sonunda ise 29 Haziran tarihinde bir yeni ayımız var Yengeç Burcunun 7 derecesinde meydana gelecek sizin 11. evinizde yeni bir sosyal çevre yeni planlar yeni umutlar yeni hayaller ve vizyonlar önemli olacak gibi gözüküyor bazı kararlar alıyorsunuz belki bu kararların olmasına sosyal çevrenizin veya dostlarınızın da etkisi olabilir gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları. Evet, Haziran ayı gündemi bu şekildeydi. Hepinize huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastöloje hesabı veya opikusastöloje.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.